La gidelmiş buradan bir gidilmez. Ne? asla nice, sen nice, I's seni atayım. Karanlıkları aydınlıkla yorar. Bir gün ve bir gün bir bir sen Sanki sorun değilmiş gibi buralara gelip gitmek İlerisinde ve bunları düşünmek için çok erken değil.